Beyler bayanlar selamlar bu sefer Vax oyunu karşınızdayım evet Vax Vax Vax Seviyoruz çünkü asatları güzel gidiyor ama unutmayın hızlı olmanız gerekiyor Neyse birazdan zaten o yapacağız Oyunumuzu zaten daha önce büyük ihtimalle duymuşsunuzdur 1 Mayıs'tı galiba yanlış hatırlamıyorsam evet 1 Mayıs'ta arkadaşlar bir satış var Ve o satıştan önce size bilgilendirme videosu yapayım dedim hem de oyunu tanıtalım dedim hangi oyun mu? Gelin şimdi tüm detaylarıyla bakalım mızın ismi Farm varsa arkadaşlar Borst yakını ama neyse Warst'a devam edeceğim. Videonun başında da sizlere bir satış olacağını söylemiştim ve satış sonrasında neler olacağı ile ilgili bir roadmap'e bakalım. Şu anda ikinci aşamalar arkadaşlar. Atomic Captain Might'lı saldılar. Bu çok önemli. Atomic Captain Might'lı almayınca genelde sıkıntı çıkıyor. Bunu biliyorsunuz zaten. 1 Mayıs tarihinde arkadaşlar Gold ve Silver pesler satılacak. Bu peslerle ilgili de daha öncesinde video yapmıştım, bu pestleri erkenden alıp daha sonrasında 5x, 10x'e satma ihtimaliniz var diye. Bununla tabii ki de garantisi de 5 10x yapacaksınız diye bir şey yok arkadaşlar. Projeyi sizin de kendiniz incelemeniz lazım. Daha sonrasında testnet çıkacak. Testnet'te zaten tekrardan bir video atıyor olurum. Bir sonraki aşamada ise ekstradan satışlar olacak. Bu list pestleri de arkadaşlar, bu satışlarda önden yer almak için büyük ihtimalle kullanacağız ileride. Neler olacak bunda? Lands, Buildings, Tools, Workers ve Animal. Birazdan Whitepaper'da zaten detaylarını görüyor olacağız. Ardından birazcık token sale'i yapacaklar. Warspace'de de olmuştu, Goldman'de de olmuştu. Hemen hemen tüm tıklamalı oyunlarda bir de bir paket daha satıyorlar. Tokenlar satılıyor. Bu token satışları ama çok riskli oluyor. Ee, nasıl riskli oluyor? C token değer bir anda tavan da yapabiliyor Warspace'de ya da bir anda aşağıya da düşebiliyor. Tokenlar de göre birazcık daha riskli oluyor. Neyse bir sonraki aşamada ise anında Alkorda listelenecek. Bu güzel bir şey. Neden güzel bir şey bir sonraki aşamanın arkadaşlar launch'ın başladığını görebiliyorsunuz daha öncesinden tokenlar satışa hazır bir halde olacak çünkü tokenlar eğer e, satışa hazır olmazsa oyunların gidişatı iyi olmuyor öncelikle tokenların listelenmesi bu açıdan çok daha iyi daha sonrasında reklam çalışmaları collaboration diğer NFT oyunlarıyla ve blueprint lisans sale diye devam ediyor 3. aşamada 3. çeyrekli olacakmış arkadaşlar başkalarıyla savaşacağız tabi oraya kadar gelir mi? Emin değilim. O yüzden çok üstünde durmuyorum. Vax ne kadar hızlı tükendiğini siz de farkındasınız. Hızlı olmanız gerekiyor. Bunu unutmayın. Tekrardan da uyarıma geçeyim. Dördüncü aşamada da uzaya gideceklermiş. İnşallah token uzaya gider. Güzel kazanırız deyip whitepaper'a geçelim. Öncelikle şu birazdan bir trailer da zaten bırakacağım sizlere. Kendiniz bakarsınız bir arkadaş böyle duruyor kolları açmış. Neyse. Oyuna ne demiştik üç tane aşama olacaktı arkadaşlar. Bunu zaten fazelerden de görebilirsiniz. Her çeyrekte bir faz yapmayı düşünüyorlar. Ve ilkinde işte farm işte doğal olarak bir tarlamız olacak ve tarlada ekeceğiz, biçeceğiz, satacağız. Normal tipik tıklamalı olacak. War işte ise başkalarına saldırabileceğiz. Dungeon raidler yapabileceğiz. Başkalarına saldırma zaten pvp. Dungeon raidler olacak ekstradan. Bir de iron çıkartabileceğiz. Iron'la da tekrardan asker basabileceğiz. Space age son aşama arkadaşlar. Uzayda tarım yapacağız. Şimdi de geçelim oyundaki NFT'lere. Tipik bir landimiz olacak. NFT'leri yerleştirip onlardan bazı resource'lar çıkartacağız. Her oyunda olduğu gibi. Ve o resource'ları Alcor'da satabileceğiz. Her NFT'nin de kendi içinde bir raritysi olacak. Peki landlerin raritysi ne işe yarıyor? Şuradaki yerden görebilirsiniz, tablodan görebilirsiniz. Common en dandikte iki tane slot olacak. Daha sonrasında sizin yerleştireceğiniz binalar da belli bir slot harcayacağı için maksimum yerleştirebileceğiniz bina sayısı da kamında daha limitli olacak. En iyisi mitik çıkarsa daha fazla bina yerleştirebileceksiniz. Bir de oyunda çalışanlarımız olacak. Maksimum 8 tane çalışanımız olabiliyormuş. Fakat bu maksimum değerini arttırabiliyoruz tabii ki. Onu da birazdan göreceğimiz building'de evleri dikerek yapabileceğiz. Bu da 15'e kadar çıkartılabiliyor. Öyleyse şimdi building'lere çıkalım. Farm crystalımız bizim normal kendi binamız arkadaşlar. Well'den su çıkartıyoruz. House'da biraz önce söylemiştim ya, kapasiteyi arttırabiliyoruz diye. Bu kapasiteyi adım adım arttırabiliyoruz. Pond'dan balık tutuyoruz. Cove sheet'den inek yetiştirebiliyoruz. Gold altın çıkartıyoruz. Forest'tan ağaç çıkartıyoruz. Iron da de demir çıkartabiliyoruz. En önemli yer ise bu tablo. Bu tabloyu birazcık daha inceleyecek olursak her NFT'yi belli bir resource karşılığında, belli bir kaynağa harcayarak üretebiliyoruz. Ve aynı zamanda bu evi, havuzu, iron mine'i, gold mine kullandıkça da Bunların durability'si, dayanıklılığı azalıyor. Diğer yani her oyunda olduğu gibi yani arkadaşlar ve bunları tamir etmemiz, repair etmemiz gerekiyor. Her aksiyonda da karşılığındaki istediği tamir fiyatını da buradan görebiliyoruz. Şimdi buradaki tabloya birazcık daha detaylı bakacak olursak da toplamda maksimum 10 aksiyon gerçekleştirebiliyoruz. Son durability'sine, sıfır dayanıklılığa ulaşana kadar. Öncelikle Lende sahip olduk. Bu binalardan, bu buildinglerden bir tanesini diktik. Daha sonrasında ne yapacağız? Bir de bunların içine yerleştireceğimiz bazı şeyler ya da bazı tool'lar, bazı hayvanlar gerekiyor. Şimdi de onlara bakalım. Örneğin Animal gerekiyor. Evet uzayda bir ineğimiz var arkadaşlar. Bu arada grafikler bitirdi beni. <gülüyor> yani biraz fazla cringe geldi. O konuda çok yorum yapmak istemiyorum. Tablomuzdan devam edelim. İneklerimizin de tabii ki de bir rarity'si var arkadaşlar. Ve rarity'sine göre de toplamda harcadığı bir su miktarı olacak, gideri olacak. Sadece suyla besliyoruz herhalde inekleri. Ve bir yandan da karşılığında da getirisi de daha da yükseliyor. Common 4.2 getirirken mythic 337.5'a kadar çıkıyor. Şimdi de geçelim tool'lara. Tool'larda tipik neler var? Diğer her oyunda olduğu gibi baltayla ağaç getireceğiz. Rarity'leri yine değişecek fakat burada inekten farklı olarak giderimizde bir su vardı zaten bunda da su var. Bir de food var bir de tamir gerekecek Bu arada şey fark etmişsinizdir bunda tamir yok Yine zaten hadi nasıl tamir edesin ama Keşke şuna birazcık daha gider eksileselermiş Güzel olurmuş gerçi bunun matematiğinde Oyun çıktığı zaman güzel bir tablo hazırlayarak Yine bakarız ne diyorduk dönelim tuğlara Balta kullandığımız zaman hem bir suya ihtiyacımız Hem yeme ihtiyacımız hem de daha sonrasında Tamir etmemiz gerekecek balık tutabiliyoruz Demiştik balıkta fark ettiyseniz yine size Food veriyor food veren şeylerde Bu sefer gider olarak food'u çıkartmışlar Diğer ikisini eklemişler bu water ve gold Giderimiz var gold aslında repair gideri bir de çok güzel bir pickax'imiz var abi kuru kafanı vurdu ki kuru kafanı ne? neyse Yine tablomu görebileceğimiz üzere 5 tane fatlar eğitisi var Ve yukarı çıktıkça geliri artarken aynı şekilde giderleri de artıyor Bunda ne giderimiz var water, food ve tamir için gold ihtiyacımız olacak Ve kova arkadaşlar kova hemen yoktur diye düşünüyorum aranızda herhalde Neyse tablomuza geçelim bunda gider olarak sadece gold'a ihtiyacımız olacak Onu da tamir etmek için bu kovayı kullanırken hiçbir şekilde susamıyorsunuz hiçbir şekilde Canınız tatlı vesaire yemek gibi şeyler çekmiyor o yüzden sadece tamiri gerekiyor ve bir yandan da size ödül olarak su veriyor Bir de iron digger var fakat buraya NFT ile ilgili görseli koymayı unutmuşlar herhalde Bunda da yine su ve food giderinin yanı sıra tamir giderimiz de var bize ödül olarak ne verecek iron verecek Bu kısım aslında şu tools kısmı tamamen arkadaşlar diğer oyunlarla aynı sadece şuradaki en iyi oranı veren eşyayı bulmamız gerekecek ve onun üstüne odaklanmamız gerekecek çünkü biliyorsunuz bazıları ne kadar oynarsan oyna ya zarar ya da hiç yok denecek kadar para kazandırıyor ama bir food çıkartan ya da ekonomideki en iyi şeyi çıkartan en iyi resursu çıkartan NFT'yi seçtiğinizde de hayvan gibi kar elde edebiliyorsunuz ama unutmayın yine çıkacağınız noktayı bilmeniz gerekiyor belli bir süre sonra aşağıya düşmeye başlıyor bunu unutmayın. Oyunun sonraki aşamasında savaşlar olacak demiştik ya, bu savaşlarda da yine ordu kuracağız. Kahramanımız olacak, okçularımız olacak, kılıç tutan elemanlarımız, baltı tutan elemanlarımız, bir de mızrakçılarımız olacak. Oyunda ekstradan boosterlar gelecek, bu boosterları da bir hesaplamamız gerekecek. Öncelikle birinci boosterımız traktör arkadaşlar, tarlada olduğumuz için çok mantıklı. traktörle yüzde %1 ile %7 arasında yemek üretimini arttırabiliyoruz. İkinci booster NFT'miz ise ne olacak arkadaşlar? Bir tane tanrı Luxme Blasming diye gold üretimini arttırıyor. Diğerde işte yine başka bir tanrı, bu neye suyu arttırıyor zaten şeklinden de görürüz, bu da odunu arttıracaktır büyük ihtimalle aynı şekilde, bu neyi arttırıyormuş arkadaşlar, bu tüm üretim arttırıyormuş, bu, bu güzelmiş bu arada, ha, sevdim, bir sonraki de army ordunun atak gücünü arttırıyor ve Vishnu Blessing de, de Defiance'ı arttırıyor, derken burada, abi şunu da bari bir tanrı yapsaydınız, Ar Aşağıda kaç tane tanrı var Şu, bakalım 7 bir tanesi çıkar 6 tane tanrı arasında bir traktör koymak ne bir footlu doğa tanrısı vesaire koysaydınız da bari onu arttırsaydınız neyse oyun içindeki shoplar açacak demiştik neredeydi hatta şurada bir sonraki aşamada blueprint lisans sayıları olacaktı bir sonraki aşamada işte bunu açıp gerekli toolları oyun içindeki marketten blueprintleri alarak üretebileceğiz. Economics kısmına geçecek olursak da hangi tokenları satabileceğimizi göreceğiz. Zaten wood, food, water ve gold genel oyunların temelinde 4 tane token arkadaşlar. Buraya ekstradan daha sonrasında iron ve fuel'a ekleyecekler. Iron savaş başlayacağız zaman ihtiyacımız olacak. Fuel'de büyük ihtimalle uzaya gittiğimizde evet zaten şurada da aynı şey yazıyormuş uzaya gittiğimizde de buna ihtiyacımız olacak ve bunları yine Alkor'da satabiliyor olacağız. Başta ne demiştik bir tane trailer hazırlamışlar npc böyle duruyor bari modellemedik şu kolumu aşağıya doğru indirin. Şimdi trailer'la kapanış yapmadan önce bir de şunu söyleyeyim Alsat için güzel olabilir ama dediğim gibi çok fazla proje çıkıyor artık Kendiniz araştırma yapmanız bakmanız gerekiyor. İlla su Roy'i çıkartacağım diye sonuna kadar durmanız da gerek yok. Aradaki güzel fırsatları kendiniz takip ederek, araştırarak yakalayabilirsiniz. 1 Mayıs'taki satış öncesinde de alacak mıyız, almayacak mıyız, ne durumda gidiyor diye Discord'da açtığımız bu kanaldan arkadaşlar konuşuyor olacağız. Tüm detayları zaten satış vakti geldiğinde, hatta bir önceki satışı bakın 1 Mayıs diye burada paylaşmışız. Discord'umuza gelip burada bizlerle birlikte konuşup tartışabilirsiniz. Giriyor muyuz, girmiyor muyuz diye. Bir yandan da küçük bir çekilişimiz olacak arkadaşlar. Discord'da yapacağız bu sefer bu çekilişi. Eğer çekilişe katılmak istiyorsanız da mutlaka Discord'a gelin. Biraz önce reklamını yapmıştık. İkinci reklam da olsun bu. Neyse çekilişi kaçırmak istemiyorsanız hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Satış günü görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.